burayı alamam her. Ya işte kusura bakmayın gel gel gel gel. gel, gel. gel. Arkamızda kimse yok Arka tarafta kimse yok Başkanım Başka напарник очень саркастичный. Я сейчас себе это делаю. Şahaya şahaya Oraya gireceğim, soru soracağım. Önemli değil, başkanın da gelmesini bekliyorum ben ama hanem de açılacak. Açılması lazım. Arkadaşlar biraz ilerleyin, girin, aramıza Arkadaşlar, Arkadaşlar hepiniz an eder misin? Bak, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar bir, biri, biri, biri, biri daha yorulur. afiyet olsun Ya ben basına <gülüyor> yedireceğim. yani. <gülüyor> <gülüyor> ki, ki, kim <gülüyor> acıktı? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Abi, bir, Bak, Bak, burada. Siyaset <gülüyor> böyle oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 20 dakikadır bekliyorum. Ne yapacağız? Efendim. Bak, seni görmekten gerçekten çok güzel. Baya eski başkanım. Evet, ellerinize daha sağlık. Ankara dönelisi. Evet. Harikasınız. Başkanım. başkanım siz <gülüyor> daha <mı karşısınız>? güzelsiniz. <gülüyor> da. Hadi hayırlı. Başkanım. Genç havası gayatalım. Esnaf, esnaf, esnaf tarafını boşaltalım. Esnaf tarafını boşaltalım. Esnaf tarafını boşaltalım. Açılmadan boşmaya boşaltalım. Esnaf Esnaf tarafını boşaltalım. Esnaf tarafını boşaltalım. Öncelikle bu izdiham içinde bıraktığımız için lütfen kusurumuza bakmayın, hakkınızı helal edin. Sizin daha iyi ortamlarda hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda medyanın daha iyi ortamlarda çalışması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bugün burada İzmir'de dün Manisa ve Aydın'da olduğu gibi, önceki gün Denizli'de olduğu gibi büyük bir ilgiyle, büyük bir alakayla karşılaştık. Öncelikle İzmir halkına, İzmir gençliğine bu ilgi ve alakası için teşekkür ediyoruz. Anket şirketlerini buraya davet ediyorum. Anket şirketleri gelsinler İzmir'de. Bizimle bir gün geçirsinler ve ondan sonra anketlerini yeniden bir gözden geçirsinler. Biz 14 Mayıs günü Türkiye'nin selametle ve suuletle seçime gitmesini istiyoruz. Ancak görüyoruz ki önceki gün Süleyman Soylu bu seçimi darbe olarak nitelendirdi, darbe girişimi olarak nitelendirdi. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere gölge düşürecek açıklamalar yaptı buradan uyarıyorum her ikisini de kimse seçimlere gölge düşürecek, kimse ülkemizde çatışma ortamını tetikleyecek bir davranış içerisinde bulunmasın. Biz harbe girmiyoruz, seçime giriyoruz. Türkiye ilk defa seçime girmiyor. Bütün vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmasını, seçimlerde sakinlik ve huzurun korunması için azami dikkati göstermesini istirham ediyorum. Bu çerçevede Bizim başlatmış olduğumuz Cumhurbaşkanı adayları arasındaki görüşme trafiğine Sayın Erdoğan'ın cevapsız kalmasının da ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ortaya çıktığını görüyorum. Buradan tekrar sesleniyorum ve diyorum ki biz Cumhurbaşkanı adayları konuşabilmeliyiz. Cumhurbaşkanı adayları konuşabilirse Türkiye'deki tansiyon siyasi tansiyon düşer. Korkarım ki Sayın Erdoğan ve Süleyman Soylu Türkiye'deki siyasi tansiyonu yükseltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak biz bir o kadar sakin ve sükunet içerisinde olacağız. Ancak bu oylarımıza sahip çıkmayacağız anlamına gelmesin. Bugün valilere talimat verildiğini ve alternatif bir e, YSK sisteminin AKP tarafından kurulmaya çalışıldığını gördük, öğrendik. Buradan uyarıyoruz, Türk milletinin iradesinin üstüne ikinci bir irade kimse koymaya çalışmasın. Yabancı seçmenlerin de Türk milletinin iradesinin üzerinde davet edilerek hatta Suriye'den başka yerlerden gidenler geri dönsün gelsin oy kullansın diye çağrılar yapıldığını duyuyoruz. Yol paralarının dahi bunlar tarafından verileceğini ifade eden mesajlar görüyoruz, okuyoruz. Bunlar Türk milletinin geleceği üzerinde tahakkim kurmaya çalışan fikirlerdir. Biz ülkemizde yabancıyı istemiyoruz dediğimizde bugünleri gördüğümüz için istemiştik. Yabancıdan kastımız turist değil, yabancıdan kastımız kaçaktır. Yabancıdan kastımız bizim gelip ülkemizi gezen, tarihi yerlerini gören, buraya e, harcama yapan insan değil, ülkemizi sömürmeye gelen, ve düzenli bir asker gibi sınırlarımızdan kaçak girenlerdir. O sebeple de hem Sayın Özdağ hem ben bu ülkenin bu ülkenin taşıyıcı kolonlarıyız. Biz bu ülkenin sigortasıyız. Türk milletini de bu çerçevede bugün İzmir'de olduğu gibi Türk milletinin sigortasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Artık e, esnafı rahatsız ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi bütün medya ambargolarına rağmen bütün kuşatmalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Ogan ve Zafer Partisi Ata İttifakı büyük bir dip dalga ile yükseliş halinde Türkiye'nin Hüdapar'la HDP arasına sıkışmasına izin vermiyoruz. Bir, iki, Türkiye'nin Atatürk'ün yazmış ve yaşama geçirmiş olduğu 1924 Anayasasından ayrılmasına izin vermiyoruz ve sığınmacıların Türkiye'de kalmasına izin vermiyoruz Türk halkı da bundan dolayı Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Sayın Sinan Oğan'ı ve Zafer Partisi'ni kucakladı. Şimdi iktidara doğru götürüyor. Biz de başta Türk gençliği olmak üzere bütün Türk halkına ve İzmir halkına bu sıcak kucaklama ve büyük destek için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun! Sağ olun. Sağ olun. Az, az bir şey, şey, Başkanım bir şey sormak istiyorum. Sığınmacılar mı bahsettiniz? Ee, Birçok sığınmacıya şu an Türk vatandaşlığı verildiği biliniyor. Bu oyları da tarif misiniz? Hayır, biz zaten bu oyları almayacağımızı biliyoruz. Biz bunların oy kullanmasını da istemiyoruz. Ve onların vatandaşlık verilenlerin çoğuna yasaya aykırı vatandaşlık verildiği için bu vatandaşlıkları da iptal edeceğiz. Ama seçim günü birçok vatandaş sandık başına gittiğinde Türkçe dahi bilmeyen insanların AK Parti'ye oy vermek için nasıl hareket ettiklerini görecekler ve evlerinden başka partilere oy vermek için çıkmış olsalar bile Sinan Ogan'a ve Zafer Partisi'ne oy vererek eve dönecekler. Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de müdürlük yolu artık atarak devam ediyordu. Özellikle <gülüyor> Osmanlı Bölgesi'nde bir uygulama hareketi Evet. Onlara bir hareket başladı. Sizin oraya gitme şansınız oldu mu? Bu bölgeyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Daha önce Bu gittim. Bölgeye. Daha önce gittim bölgeye. Biliyorum. Bugün Buça'da da gittim. Gerçekten Türkiye Ortadoğu'laşıyor. Türkiye Ortadoğu'laşıyor. Arkadaşlar Bakın hepiniz ya Avrupa Birliği'ne girsek iyi olurdu diyen insanlarsınız. İçinde 13 milyon sığınmacı, Afgan, Pakistanlı, Suriyeli olan bir Türkiye'nin kaldıkları takdirde Avrupa Birliği'ne girme şansı var mı arkadaşlar? Var mı? Var mı arkadaşlar? Söyleyin bana. Ha? Yalan söylüyorlar. Diğer partiler size yalan söylüyorlar. Türk halkına yalan söylüyorlar. Hem yazıyor programına. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Hem de diyor ki sığınmacılar gönüllü gidecekler. Ya bu ikisi birlikte mümkün değil kardeşim anlamıyor musunuz? Niye Türk halkına yalan söylüyorsunuz? 13 milyon sığınmacının içinde olduğu bir Türkiye'yi Avrupa Birliği mümkün olsa Anadolu'dan Asya'nın öbür ucuna yollamaya çalışır. Onun için bizim bu ağır ekonomik krizi aşmamız, ülkemizin ortadoğulaşmasını engellememiz ancak bakın ancak tekrar ediyorum. Sığınmacıların geri dönmesiyle olur. Hanımlar size bir şey söyleyeyim mi? Sığınmacılar kaldığı takdirde 20 yıl sonra sizin kız çocuklarınız gazetecilik yapamayacak bu ülkede. Tamam? 20 yıl sonra sizin çocuklarınız, genç kız olan çocuklarınız o zaman bu ülkede gazetecilik yaptırmayacaklar. Neden? Daha şimdiden görmeye başladık. Bakın bir siyasi partinin Düzce'de adayının, kadın adayının fotoğrafı yok arabanın üzerinde. Efendim istememiş. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Bak bu Orta Doğulaşma. ulaşma. Bu Türkiye'de Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar arasında bir köprü oluşunun bitmesi Gaziantep'te birden Orta Doğu'nun artık Edirne'ye kadar adım adım adım genişlemesi. Nüfus dengesi değişiyor. Bir Suriyeli kadın altı çocuk doğuruyor, bir Türk kadın iki çocuk doğuruyor. 2040 yılında 17 sene sonra sayıları 19 buçuk milyon. Bu arada neler olabileceğini sizler düşünün.